18. olarak CD ve DVD'ler almıyorum. Zaten her şeyi online, işte bir sürü Netflix, Blue TV, televizyondan izleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bilmiyorum artık şu zamanlarda hani CD ya da DVD kullanan kaldı mı? Ama kaldıysa da gerçekten saygı duyuyorum artık kullanmadığım için. Bu satın almadığım... Maddelerden biri. 19. olarak trend olan ürünler. Ya bu da şu demek oluyor. İşte geçen yaz bilmem ne böyle desenli, çiçekli böcekli e, modeller modaydı, trendti. Hadi ondan alalım. İşte bilmem geçen ayın işte ne bileyim şubat ayında böyle peluşlu şeyler modaydı. Böyle montlar falan hani ondan alalım. Gibi gibi neyse atıyorum yani şu anda. Trend olan ürünler istemiyorum. Bana kendimi iyi hissettiren, uzun süre kullanabileceğim ürünlerden, kıyafetlerden yanayım. Dolayısıyla trend olan ürünler artık satın almadığım 19. maddemizi oluşturuyor. 20. maddemiz dergiler. Dergiler evime girmiyor, satın almıyorum. Zaten bir şey merak ediyorsam, onu bir yani anneme gittiğimde genelde onda bazen dergiler oluyor. Ondan okuyorum ya da online zaten hani Merak ettiğim bir şey olursa oradan bakıyorum ama dergi kesinlikle almıyorum. 21. .si, ya buna bir tuzak diyeceğim çünkü bu tuzağa ben çok düştüm. Hediyelik eşyalar. Yani ne zaman böyle farklı bir e, ülkeye, bir şehre gitsem hep böyle şu arkadaşıma şunu alayım, kendime şunu alayım. Wow bu ne kadar enteresan bunu alayım. Böyle bir tuzakta buluyordum kendime. Ve artık fark ettim ki hani geliyorum sonra eve nereye koyacağım bilmiyorum. Onu niye almışım diye böyle bir saçma sapan duruyorum. Bazen kendimi aptal gibi hissediyorum. Hediyelik eşya olarak şu an yani uzun zamandır artık almıyorum çünkü gerçekten buzdolabım magnet kaynıyor. Hani... Kupa 1, magnet 2 ve bence üçüncü olarak da çatal bıçaklar. Bir ara tabakları da çok seviyordum. Ama artık hediyelik eşyalardan herhangi böyle bir şey almak istersen maksimum bu magnet oluyor. O da yine böyle e, olabildiğince tutuyorum kendimi ve al kardelen zaten çok var diyorum kendime. 22. Et ürünleri. Zaten vejeteryan olduğumu eğer ki kanalı takip ediyorsanız, videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Dolayısıyla et ürünleri zaten evime girmiyor. Ee, yine bu herkesin kendi tercihi. Bu sadece benim yolculuğumda bana iyi gelen bir şey olduğu için herhangi bir şekilde ne balık, ne işte kırmızı et, ne beyaz et tüketmiyorum vejeteryanım. 23. olarak şekerli ve asitli içecekler. Buna Fanta, Cola, Sprite her şeyi sokabilirsiniz. Ice tea. Hiçbirini asla ve asla artık satın almıyorum. Zaten kola hani ortaokulda uzun zaman uzun zaman derken hani lise sona kadar içmişimdir herhalde. Böyle o dönemde hani tam ergenlik çağlarında yani günde 3-4 tane falan içtiğimi hatırlıyorum. Ve benim annemin yani neredeyse midesi delinecekti. Su içmezdi, kola içerdi. Ve onun ne kadar sağlıksız olduğunu zaten gördükten sonra asla dedim. E, bırakış o bırakış bir kere bile ağzıma sokmadım. Kesinlikle ne kola ne sprite ve sevmiyorum da zaten. Artı sağlıklı gelmiyor. Evime satın aldığım yani artık satın aldığım tek şey maden suyu. Bunda da vermeyim isimleri o da markaya girerdi ama asitli, şekerli içecekler hiçbir şekilde evime girmeyen bir diğer madde. 24. indirimde olan ürünler. Indirimde olan ürünler derken şunu demek istiyorum. Ah işte şu tişört ya da ne bileyim şu kazak işte şu mont indirime girdi ya da şu pantolon neyse bunu satın alayım değil de. Gerçekten hani çok beğendiğim ya da bu bende olsaydı dediğim ya da bana kendim bu çok iyi hissettirir ya dediğim ürün indirime girdiyse alırım. Ama özellikle indirimde diye eskiden olduğu gibi Aa bakayım indirimde ne varmış diye kovalamıyorum, almıyorum. O yüzden bu benim artık satın almadığım bir diğer ürün. 25. olarak makyaj temizleme mendilleri. Arkadaşlar sizlerle paylaştım bilmiyorum ama Instagram'da ekolojik dönüşüm diye bir hesap var ve bu hesaba bayılıyorum. Çünkü ben hani o atkılıyla da, yani artık e, atkıllarıyla böyle fırçalar var ya kuru fırça diyeyim size. E, hem onu o siteden aldım hem de makyaj temizleme mendilleri yerine böyle koton e, yuvarlak ya da kare hani şeyleri var ya yuvarlak ya kare böyle mendilleri var ve onu yıkıyorsunuz. Ondan sonra yine kullanabiliyorsunuz. Ben bunu çok daha faydalı doğaya en azından ve hani atmadığımız bir şey olduğu için yararlı buluyorum. Sadece e, ojeleri çıkarmak için tabii ki de o pamuk pamuğa ihtiyacım var. Onu alıyorum ama onun dışında makyaj temizleme Makyaj derken de çok yapmıyorum ama işte gece yatmadan önce temizleme mendili olarak kullandığım Cotton ekolojik dönüşümden satın aldıklarım oluyor. Çünkü onu defalarca kullanabiliyorsunuz. 26. olarak kokulu mumlar. Kokulu mumlar benim evime giremez. Bunun da en büyük sebebi zaten o kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Bir 1,5-2 sene önce hani bunu öğrendim ve takip ettiğim işte dediğim gibi minimalist olan bir kız vardı Kanada'dan onun bir videosunda karşılaştım. O böyle bal mumunu önerdi. Yani bal mumundan yapılan mumlar çok iyi dedi. Bir de soya mumu. Soya mumunu zaten duymuştum biliyordum ama o çok az yanıyor. Çok az yandığı için de zaten çok sevmiyordum. Neyse o bal mumunu araştırdım. O, yani bal mumundan nasıl mum yapılıyor? Bunu nerede bulabilirim falan diye araştırırken yine dediğim gibi bu ekolojik dönüşümde var ama bana çok pahalı geldi ve hani bal mumunun en kötü yanı hemen bitmesi. Ama bu mumlarla ilgili hani eğer siz bulabiliyorsanız ve zararlı olmayan çünkü kokulu mumlar özellikle söndükten sonra o e, yaydıkları hava var ya yani o koku. O gerçekten sağlığımıza aşırı zararlı bunu araştırabilirsiniz. Ama bal mumundan ya da soya mumundan yanan hani bana da önerebileceğiniz alabil, satın alabileceğim böyle bir yer varsa... Yorumlarda benimle paylaşırsanız ya da Instagram'dan bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bulamıyorum çok fazla ama kokulumu asla almıyorum. 27. olarak e, yapay takılar. Bu yapay takılar derken hani böyle çok e, ucuza mal olan ve hani taktığınızda böyle 3-5 kullanmada giden kolyeler, yüzükler, bileklikler. Hani bu tarz böyle bu gerçek bir taş ama taşın adını unuttum. Ama 20-30 liraya falan almıştım. Hani bunlar tamam ama açıkçası mesela böyle bir kolye alacağım ve maddi durumum yoksa o anda biriktiriyorum. Hani illa çok güzel gördüm diye o kolyeyi ya da o yüzüğü almıyorum ama 3-5 ay sonra, 1 yıl sonra gerekirse alıyorum. Ama bence hani özellikle böyle takılara yatırım yapacaksanız gerçekten kaliteli takılara yatırım yapmanızda fayda var. O yüzden yani eğer ki dilerseniz bu anlamda siz de bunu bir e, göz önünde bulundurabilirsiniz diyeyim. 28. olarak depolayacağım, depolayacağım yiyecekler diyeyim. Mesela bu ne demek oluyor? İşte mercimeğim varsa ay gidip bir de yeşil mercimek alayım. Kırmızı var ama yeşili de olsun falan gibi onu almıyorum. Ya da e, mesela tuvalet kağıdından örnek vereceğim. 6 tane tuvalet kağıdı kaldıysa kalkıp da bir 12 tane daha alayım demiyorum. Stok yapmıyorum, depolamıyorum. Yani çünkü buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten biterse hani son 2 tane kaldıysa o zaman giderim, alırım. Ya da ne bileyim iki çeşit meyvan varsa aman bir 3 çeşit daha alayım diye düşünmüyorum. Yani bu benim tercihim. O yüzden de böyle hani elimde ne varsa onları bitirip ondan sonra alışverişe çıkıyorum ve ona göre alıyorum. 29. olarak dürtüsel alışveriş. Bu ne demek oluyor? Mesela böyle bir yere gittiğinizde ya da arkadaşınızla geziyorsunuz. Ay ne kadar tatlı bunu alayım ya falan dediğiniz şeyler vardır ya. O işte hani impulsive buying diye geçiyor. Gerçekten dürtüsel alışveriş ve bir şey çok tatlı olabilir ama illa almanız gerekiyor mu? Bunu belki de sormakta fayda var. O yüzden de aynı ne tatlıymış, ay rengi ne güzelmiş diye hiçbir şekilde hiçbir şey almıyorum. 30. olarak zaten bunu çatal bıçakta biraz bahsettim ama özel günlere özel tabak çanak. Yani hiçbir şekilde işte bilmem ne serisi tabağım, çanağım yok benim. Ee, yani hatta küçük deniz kızını çok seviyorum. Mesela bir arkadaşım gelirse ay bak bunda yiyelim mi falan diye. Hani böyle abidik gubidik yani e, tabaklarım var. Ama yani şu anda herhalde bir toplamda küçük, büyük, en az 25 adet vardır herhalde. Bunu azaltmak istiyorum. Ee, özel günlere özel. Tabak çanak da almıyorum. Artık satın almadığım 30 Birinci şey şu. El çantaları ve cüzdanlar. Yani eski bir istifçi, yeni bir minimalist olarak, daha doğrusu bu yolculuğa çıkmış biri olarak el çantasına çok meraklı değildim ama vardı böyle çantalarım. Çantalarım derken de öyle marka falan değil. Yani 15 yaşından kalma, işte 17 yaşında bilmem şuraya gitmiştim bunu tutmalıyım diye çok çantam vardı ve şu anda... 5 çantalarım hariç maksimum 12-13 çantam vardır hani küçük büyük her şey dahil birçok ihtiyacı olan insana verdim çantalarımı dağıttım ama cüzdan konusunda aynı şeyi söyleyemem bir dönemde böyle aman ne kadar renkli aman ne kadar tatlı ay ay bu bende olmalı diye yani gerçekten böyle bundan 4-5 sene öncesine kadar deli gibi cüzdan alıyordum. Artık e, yani almıyorum. Hiçbir şekilde almıyorum ve elimde olanlardan da yavaş yavaş vedalaşmak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim size. 32. olarak duş jeli. Buna böyle biraz nasıl yani duş jeli alınmaz mı saçmalama neyle yıkıyorsun falan diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Ben eskiden olsa duş, jeli, duş jelini nasıl kullanmayacağım derdim. Ama şöyle bir şey var. Duş yerlerine genelde baktığınız zaman yani benim hep arkasını okuduğumda ya da araştırdığımda biraz hani bu bana yararlı mı cildime diye böyle sonuçta cildimiz de nefes alıyor. Hani o gözeneklerden içeri bir şey giriyor ve onun hani ne girdiğini bilmek çok önemli. Duş yerleri de genelde hep böyle işte yapay kokular, yapay şeyler hani bize iyi gelmeyen, cildimize iyi gelmeyen maddelerden oluşuyor. Bu noktada ben gerçekten çok sağlıklı ve iyi bulduğum sabun markaları var. Özellikle böyle Londra'ya hani bilenleriniz bilir. Hani yine videolarımı izleyenler bilir. Orada okuda okuduğum ve yaşadığım için oradaki mağazaları çok iyi biliyorum. Ve bu süreçlerden önce hani sık sık giderdim. Orada böyle vegan hani ürünler satan birçok yer vardı. Oradan sabun alıyordum falan filan ve duş jelinden sabuna geçtim. Bir de hani bu tabii size iyi geliyorsa... Sonrasında banyodan çıkmadan önce daha ıslakken bebe yağı sürüyorum ben. Sebamed'inkini bayağı beğendim. Bir de komilinin şu anda kullanıyorum. O sebamed bitti bir daha sipariş vermedim. Biliyorsunuz bir şey bitmeden yerine başka bir şey almıyoruz. Yani ben almıyorum diyeyim en azından. Burada kimseyi bir şey itmiyorum. O yüzden de böyle bir değişim oldu hayatımda. 33. maddemiz güneş gözlüğü. Yani arkadaşlar gerçekten ne desem az. Çünkü e, güneş gözlüğü manyağıydım da aynı zamanda. Çok seviyorum. hani Başım göğe ermiyor güneş gözlüğü takınca. Ama eskiden böyle ne olacak canım alayım onu da alayım e, falan diye düşünüyordum. O yüzden yani daha doğrusu ne aldığım üzerine düşünmediğim için e, alıyordum. Sonra bunda herhalde uf, bir bir yıl olmuştur ya. Bir yıl olmuştur. Zaten sevdiğim bir marka var. Marka adı da vermeyeyim. Reklama girmesin yine. Ama e, o markanın gözlüklerini alıyorum. Hatta iki marka var. E, artık yani onlar da 10 on senedir falan kullanıyorumdur. Yani o kadar eski ama eskimiyor yani hiçbir zaman. E, hiçbir şey zaman da yani bundan sonrası için de güneş gözlüğü hayat boyu belki almayabilirim ya da çok seversem bir gün. Ama elimde olan güneş gözlüklerini yavaş yavaş vermek istiyorum. Yine ihtiyacımız olan 1-2 hadi maksimum 3 güneş gözlüğü. O yüzden de güneş gözlüğü benim satın almadığım son şey. Sizin satın almadığınız, artık satın almayı düşünmediğiniz, yani bu artık bence almasam olur dediğiniz ürünler, şeyler var mı? Varsa bunları yorumlarda benimle paylaşın lütfen ve çok da merak ediyorum. hani Siz ne? almamayı düşünürsünüz ya da var mı hayatınızda böyle bir gelişme? Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmazsanız çok çok çok minnettar olurum. Minimalizmle dolu günler diliyorum size. Eğer ki bu yolculuğu seçerseniz ama şunu bilin. Benim diğer burada minimalizm videolarımı da isteyenler izleyebilir. Orada da bahsetmiştim çünkü ben bir defter tutuyorum ve bu defterde de hani aslında neyi veriyorsam onu yazıyorum. Bu benim hani daha iyi görmemi sağlıyor. Aa, bu kadar şeyim varmış ve ben bunları verdim süper falan gibi. Siz de isterseniz böyle bir defter edinebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, döşküyle kalın. Hoşçakalın. Ee, bugün, bugün çekeceğim konu... Bugün çekeceğim konu. <gülüyor> Aşırı heyecanlıyım. Uzun zamandır minimalizm videosu çekmedim ondan. Esas niye bu kadar heyecanlandım ya? Neyse rahatız en azından ya. Eskiye göre daha rahat olduğunu düşünüyorum. <gülüyor>